Bir ev burada bir ev karşıda kalmış. Hele sorun bizim komşular ne olmuş Kırk 40 zelik çınar kurumuş kalmış. Bu el bizim ele benzemi kız gelele gelele gelele gelele gelele gelele senelik çınar kurumuş kalmış bu el bizim ele benzemi gelele gelele gelele gel de dudu dilim gelele gelele de ben öleyim gelele bir ev burada bir ev karşıda kalmış Hele sorun bizim komşular ne olmuş Oy kırk senelik şınar kurmuş kalmış Bu el bizim ele benzemi gel ele Gele Gelele gele gele gele ele, gel ele, gel ele, gel ele, gel ele. Kırselerik çınar kurumuş kalmış bu el bizim ele benzemi mi? Gelele, gelele, gelele, gelele Gelele de dudu dilim gelele Gelele de kara gözlüm gelele Bizim eller yayla yayla gelele gelele de suna boylum gelele gelele de dudu dilim gelele oy ben ölüyüm gelele <Gülüyor> neler vermezdim onun urunu oy gelse de konusu eskisi gibi Gelip kuşanı, öptüsek yollara sarılı bağlasak, eskisi gibi, Hedel eskisi gibi. Gelip kuşanı, öptüsek yollara sarılı bağlasak, eskisi gibi eskisi gibi geceleri yatmaz nohurdu halı Bazen gül yer derdi bazan dali O yanımıza katak da var malı gidek yaylalara eskisi gibi eskisi gibi Önümüze katak da var malı, Gidek yaylalara, eskisi gibi, oy deli eskisi gibi, zalim felek hangi kalemle yazmış? selamadım bu yazıyı bir türlü da as bir türlü kimselere sözüm geçmez gücüm yok selamadım bu yazıyı bir türlü Kimselere sözüm geçmez gücüm yok Silemedim ben bu yazıyı bir türlü ah oh, bir türlü Benim çilem bin türlü oy, oy, Benim derdim bin türlü Kimselere sözüm geçmez gücüm yok Silemedim bu yazıyı bir türlü Vah oh, bir türlü Benim çilem bin türlü Oy, Benim derdim bin türlü Aşağıdan gelir de yarime benzer, saçları durmanın da teline benzer. Benden başkasına da sakın görünme, çok güzelsin de belki dokunur nazar. Dokunur nazar. Aramızda da bir bozan var, sizin köyde Bizim köyde mi? Sizin köyde mi? Aramıza da bir giren var. Sizin köyde mi yar? Bizim köyde mi? Sizin köyde mi? Sevgili arkadaşlar hepiniz hoş geldiniz. Abilerim, ablalarım, kardeşlerim. <gülüyor> Herkese selam verelim. Selamun aleyküm. Ben geldim, yurduma kavuştum. Darısı isteyip de gelmek isteyenler inşallah. Bence memleketinizi biz hiçbir zaman çöpe atmayın. Çıkın gelin. Memleketinize gelin. Ne varsa memleketinizde var. Çalışa çalışa insanlar gerçekten bitmiş artık. Beton yığınlarının içinde. O köylere o köylere eh, derelere gelenlere eh, yaşadığım o yerlere eh, yazık olmuş bu köylere o köylere o köylere eh, derelere gelenlere eh, yaşadığım senelere eh, yazık olmuş o köylere Gurbete gittim bir de Türkçe de söylemiyor. <gülüyor> Unuttum galiba Türkçe söylemeyi. Arkadaşlar benim şu anda burası benim memleketim Akpelit Gamhu. Gamhu ee, eski ismi Akpelit yeni ismi. Akpelit ismini de köyümüzde meşacı çok olduğu için Pelit çok olduğu için oradan almış ismini. Ee, böyle yani. Sizler nasılsınız beni nerelerden dinliyorsunuz? Dedim ki beni özlemişlerdir belki. Bir canlı yayın açayım. Konuşalım biraz. Valla o dağlarda olmak vardı demeyin. Çıkın gelin. Gezin. Gerçekten e, bir daha dünyaya gelmeyeceğiz emin olun bunlar. Yani ya ne yaşamak istiyorsanız, ne yapmak istiyorsanız yapın. Sizi doğuran ana bir daha doğurmayacak emin olun. Şimdi bir de... <gülüyor> Ben şimdi Davara falan gidiyorum ya. Bazı insanlar inanmıyorlar benim Davara gittiğime. Sen gerçekten bu işi yapıyor musun diyorlar. Ben gerçekten bu işi yapıyorum. Davar'dayım. İşimi de çok seviyorum. İyi ki babam bu mesleği yapmış yani. Canım merhaba demiş anam. İçin bir türkü istiyorum. Yeni kaybettim. Bizde alara söylerler. Bizde derdanalara söylerler benim derdim. Çoktur sen bilmezsin ama ama ama ama. Ne bir gizli aşkım var ne garas sevda. Ne bir gizli aşkım var ne garas sevda benim derdim ayrı bilmezsin. Ana ana ana ana ana, ana eh. ne bir gizli aşkım var ne kara sevda benim derdim ayrı bilmezsin ana ana ah. oy ben de sana kurbanım ana eh, ana eh. ne bir gizli aşkım var ne kara sevda o ne bir gizli aşkım var ne kara sevda benim derdim ayrı bilmezsin Ana ana ana ana ana, ana. Ay, anam anam can kurban, anam. Benden de sesimin gittiği her yere Kucak dolusu kucak dolusu kucak dolusu sevgi ve selamlar Bugün Ayşe ablam gelmedi Normalde Canımı kaçırmaz ama bugün gelmedi Evet arkadaşlar nasılsınız Ne yapıyorsunuz Yoku çıkıyorum Bir yana Türk söyleyelim sesim Sesim de açılmamış daha galiba. Bir tuhafım. Gide gide de o yokuşu çıkarıp Gide gide de o yokuşu çıkarıp Çıkarıp Senin benim de o güzelin uğruna Senin benim de o güzelin uğruna Uğruna yar uğruna o, Yemin ettim ben o Sivas'ın yakarım Yakarım yar yakarım Senin benim de o güzelin uğruna Senin benim de o güzelin uğruna Uğruna yar, uğruna Yemin etti o sivası yakarım Yakarım yar da yakarım Arkadaşlar bu arada çok özür dileyerek söylediğim bu türkü Muzaffer Sarı Sözen e, eseridir. E, bu türküyü e, ben Sevcan Orhan'dan dinledim. Ama Muzaffer Sarı e ait bir eser olduğunu bilmiyordum açıkçası. E, türkü çok güzelmiş. E, hani insanlar illaki o türküde bir şeyler hisseder söylerken ben de bu türküyü gerçekten e, hissederek söylüyorum. Ve hani çok güzel bir türkü. Ee, yanı sıra e, yani o kadar güzel yazılmış ki sözleri dinleyince zaten ben aslında paylaşmıştım dinleyince fark edeceksiniz gerçekten insanlar bir şeyler yaşayarak hani yazıyorlar diyorlar ya gerçek hani o kadar gerçekçi yazmış o kadar güzel yazmış ki ee, kalemine sözüne sağlık yüreğine sağlık gerçekten hani ben de çok severek söyle hani söyledim ee, hatta paylaştım Facebook sayfamda. Tekrar sizlere idrak etmek istiyorum. İyi dinlemeler o zaman. Dün mü burdaydın, bugün mü geldin? Dün mü burdaydın, bugün mü geldin? Ötme garip garip sinemi deldin. Ötme garip garip Sinemi deldin Eşimden ayrıldım Ben burada kaldım Yabancılar vurmuş Telli sunamı Allı Eşimden ayrıldım ben burada kaldım Yabancılar vurmuş Telli sunamı Allı sunamı Aş sevdası geldi Kaynadım açtım Aş sevdası geldi Kaynadım coştum Yüksekten uçarken engine düştüm Yüksekten uçarken engine düştüm Ben ayrıldım, ben burada şaştım Yabancılar vurmuş Allah sunamı Allah sunumu Eşimden ayrıldım ben burada şaştım Ya davcılar vurmuş Telisunamı Allah sunamı allı Seher gelin azlı yare bildir beni bildir beni Seher gelin azlı yare bildir beni bildir beni Düşmüşüm elden ayaktan, kaldır beni kaldır beni, beni, beni, beni, beni kaldır Kaldır beni, kaldır beni, beni dost Düşmüşüm elden ayaktan Kaldır beni, beni, beni, beni Kaldır, kaldır beni, kaldır beni, beni, beni dost Ulahmedim, gönül versem Bağında gülünü dersem Kulak medim gönül versem Bağında gülünü dersem Senden başka yar seversem Öldür beni öldür beni Beni beni beni, beni. öldür Öldür beni öldür beni Beni Senden başka yar seversem Öldür beni, öldür beni, beni, beni Beni, beni, beni öldür Öldür beni, öldür beni Beni dost dost Evet, Yama Dağlarına bir türkü gönderelim. Ee, Ankara'ya Hüseyin'in Alpay abime bir selam gönderelim. Belki bizi izliyor, belki izlemiyor. Ee, Ankara'da e, sevgili ablam, Yayla Türkiye ve Şirin ablama da buradan sevgi ve selamlarımı yolluyorum. Ankara'ya kocaman sevgi ve selamlar. Ee, ayın 16'sında bildiğiniz üzere e, Yayla Türkiye evindeyim. Yakın olan herkesi bekliyorum. Dinlemeye gel gelmek isteyen herkesi mesafeli bir şekilde hijyen ortama güzel bir şekilde mesafesini koruyarak e, beni dinlemeye gelmesini tavsiye ediyorum ee, gelin beraber türkülerimizi söyleyelim halay çekelim ee, gerekirse görüşelim ee, ama dikkat ederek mesafemize ee, dediğim gibi ayın 16'sında yayla türkü evindeyim gelmek isteyen herkesi bekliyorum buradan da böyle bir reklamımızı yapalım ee, dediğim gibi şimdi e, kızıltudan istemişler tabii ki de kızıltı hocadan okuyalım mekanı cennet olsun ee, ne diyelim hala kurban ola an, fakirlik hakta Elif'in derdine ben del oldum çoktan hala kurban ola an, fakirlik hakta Elif'in derdine ben del oldum çoktan ablanın oğluyum sanma uzakta an halan olur benden de etme elifin Hala kurban olam da fakirlik haktan halan olur benden de yetme Elif'i Oy canım Elif'i Ekinin varsa güze çederem Başlık istiyorsan da tek kazanan verem Çoban istiyorsan sana beş on yıl duram Halan olur benden de bu yıl etme Elif'i Çoban istiyorsan da beş on yıl durağım Halan olur benden de etme Elif'i Oy canım Elif'i Çoban istiyorsan da beş on yıl durağım Halan olur benden de etme elifin eh, Oy canım elifin Gece gündüz hayalinle yanarım sana yan beyanda du elif elif Dayım yücelerden de sesin geliyor bazı da yollara ayneli elif elif elif, elif. Ne Elif, Elif Güzelliğe göre de zalimsin, zalim Tükendi tükendi de neydem kalmadı, Halim Bilirim sonunda alırsın, canım Gel bu muradımı da bu yıl ver Elif, Elif Ver Elif, Elif, ver Elif sana boyun büker paşalar beyle beni tutarsan da kul bana neyler Şurada bir kız ultuğun hep seni gözler Gel bu muradımı da bu yıl vereli felif fereli felif dereli felif Şurada bir kız ultuğun da hep seni bekler Gel bu muradımı da bu yıl verelim, verelim, verelim, verelim, verelim. Tekrar buradan e, duyurumuzu yapalım. Ayın 16'sında, Ekim'in 16'sında Yayla Türk Evindeyim. Gelmek isteyenler Ankara'ya bekliyorum. Yayla Türk Evi, Elma Kayak Merkezi. Herkesi bekliyorum. Gelmek isteyenleri mesafeli bir şekilde. Yani herkese çok yakın olmadan Buyurun gelin bol bol Türkü söyleyelim Yeni türküler söyleyelim ee, Valla gelmek isteyen herkesi bekliyorum Gelmeyenin de canı sağ olsun Sizleri seviyorum Ayın 16'sında Yayla Türk Evi'ndeyim Yayla Türk Evi Elmadağ Kayak Merkezi'ndeyiz Sevenlerimi bekliyorum Desteğiniz için, güzel yorumlarınız için Çok teşekkür ediyorum Allah'a emanet olun Kendinize çok iyi bakın Akbelit, Yamudan. Herkese sevgi ve selamlarla